Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benefe bugün arkadaşlar sizlerle beraber Dying Light'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoyu hasta olduğum gün çekiyorum. Bu yüzden çok nasıl diyeyim? Kendimde olmayabilirim. Deli gibi oynayayım. Hakkınızı helal edin. Hadi o zaman videoya geçelim. <gülüyor> Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda burada kalmışız en yani son Furkan'a getirmeye çalışıyorduk. Bu bölümde Furkan olmuncu Furkan çünkü şu an okulda yani ben okula gitmedim bugün aynı sınıftayız. Hmm, çatapat atacaktık dur. Şuralara bir yere bir tane çatapat. Bir tane de şuralara bir yere çatapat. Tamam Bana mı gelin siktir Bana mı gelin Bana gelmiyormuş tamam Şu sade gidelim o zaman. Patlattım beynini be. Biraz parkur. Allah'tan oraya düştük yok söylerdik. Tamam çık. Oğlum, ben nereden çıkacağım buraya? Şuradan mı? E şimdi Allah son anda tutunduk lan korktum. Ben anlamadım galiba burayı. Çık sen de be. Oğlum git lan. Ah eh, tamam buraya çıkacaktık. Tamam buradan bunu açalım be. Burada şu varmış. Bunu görmedim. İlk defa kilit açmayı deniyorum Eee kırıldı Denemekten zarar gelmez yapan ben. Oğlum nereye çıkıyorsun Krain görevi. Yok tepeye çıkacaktık galiba. Evet. Tamam yapalım. Gece görevi için ışık tuzakları hazırla az siktir gece görevi. Ben o kısmı biraz daha geçtim. Oraya kadar oynadım. Sonra da oynamadım. Epic Games'ten bedava şekilde aldım oyunu. Nasıl çıkacak? Tırmanıyor muyduk? Nasıl çıkacağız lan oraya? Dadaş bir git sen Siktir havada kararıyor Büyük ihtimal şuradan çıkacağız oraya Ama Buradan nasıl tepeye çıkacağız Ben hiç böyle yerler oynamadım Tamam buradan tepeye mi çıkacağız şimdi nasıl yapacağız Evet dediğim gibi Heh tamam buradan tepeye çıkacağız Buradan oraya nasıl gideceğiz şimdi onu bilmiyorum Allah çarpsın atladık ben oynamamıştım buraya galiba bu şekilde oynamamıştım daha doğrusu Furkan halletmişti buraları Çok iyi Oraya çıkacakmışız o basit bunun üstüne çık Sonra buradan buraya atla Tamam Onu Korktum lan Zombinin üstüne düştük Ne yapacağız şimdi Yalnız çok kötü oldu bu hava kararıyor çünkü Hava kararsa bir tane zombi görmüştüm ben O zombi köpek gibi şey yapıyor böyle peşgizli Tepelere mi çıkacağız buradan ne yapacağız Tamam elektrik parası buna gideceğiz Ananı <gülüyor> s**im Ne oluyor lan siktirgin unutmuşum olum ben bu kısmı gel gel gel hayvan buraya gel öküz f ye bas f ye bas ye bas artık Gir gir gir gir artık gir. Altıma sıçtım. <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok korkutucuydu lan. Kestirici çıktı, gaz borusu çıktı güzel. Maymuncuk gerekiyor, o da bizde yok. Aç kapıyı. <gülüyor> Nereye gidecezan? O dediğim görev inşallah çıkmaz burada. Allah'ım ya Rabbim korkuyorum. 2 dakika şunları bir geliştirelim de Basılı tutuyor Afiyet Zed'i Evet tamam bacım ana ne sikiyim Ye amına kodumu sene. Sen ne ara doğdun lan tekrar Ne ara doğdun amına kodun Oğlum ben nasıl vardım lan daha demin Şey yapacaktım yapmama da izin vermedi göt beceriler çeviklik seri seri seri arkadan çok fena sesler geliyordu bu arada şu an elim ayın buz kesiyor korktum çünkü o zaman. Birden. Şimdi oraya nasıl çıkacaktık bak zombiye bak Oh be Güvenli bölgeye girdik ama burada Ananı sikerim bak senin ha uzaktan geliyoruz bu çocuğu Dur bari geçelim oğlum Oyuncunun zolası Şunların hepsini bırak Alkollerden bir tanesini bırakalım bir tanesi kalsın metal parçalardan da bıraksak mı bırakalım hadi. Sabahı bekleyin İnşallah sabahtır oh be sabah Gece görevini Furkan'la oynayalım bence ben çünkü gece görevini bilmiyorum yani işbirliği modu bu kısma kadar da önemli olan İş birliği modu geldi Şimdi Furkan'la oynayabiliriz Ama Furkan şu anda Oyna davet etti çıktı gördüğünüz gibi önceki bölümde yoktu Bırak bırak bırak beni bırak İbne misin sen? İbne misin sen? Ya bacım salsana beni ye İbne ya 50 metre peşledi beni orospu çocuğu Bari tepelere çıkalım da tepelerden gidelim Güvenli bölgelerin oralardayız sıkıntı yok. Arkadaşlar, Dailay serisi çok sevilmedi ama olsun. Yine atarım ben bunu, seviyorum çünkü oyunu. Dailay iki çıktı ama ben birini oynuyorum, helal edin Dailay çünkü Epic Games'e bedavaydı. Yani fakirim birazcık ya, öyle düşün. Ya yarabbi şükür bunu burada yükseltebileceğiz artık. Ne yapacağım lan çantacımı Hatta kalma başlangıç takviyalar. Arkadaşlar hemen durdurup devam ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar daha demin annem arada cevap vermek zorundaydım buraya mı gireceğiz? Rahim mi var sen rahim misin değilsin? Ya rahim diyeceğim ben ona. <gülüyor> evet güvenli belgeden çıktık. Vuramadık ama o bize vurdu neden çünkü o bir orospu çocuğu Bu videoyu bugün çekeceğim yarın montajı büyüklerim herhalde çünkü bugün deli gibi hastayım en başta dediğim gibi Ve arkadaşlar oyunun sesi gelmiyor dediler de bana bakalım gelecek mi şimdi Şimdi inşallah gelir Oyuncu Çivi bulduk Maymuncuk lazım buna Maymuncuk lazım değil mi e, Sikkim Sonic bir şeyler çıktı işte boşver Evet şimdi buradan Güvenli bölgeye bir daha girecekmişiz Evet geldik buraya lan top topi top ya yukarı çıkacakmışız tamam oh. 14 Mayıs'ta hızlı ve öfkeli 10 çıkıyormuş ona gideceğim diyecek bir şeyim yok yani 14 Mayıs geldi mı bir anda ona gideceğim Geçsem buraları. Bacım ne anlatıyorsun bunu? Lan Brekun niye yaralandı? Brekun yaralanmış, sikerim şimdi. Brekun da Brekunu kurtarak aman koyayım Hehe. <gülüyor> bu ney lan T anneler günü hadi çıkalım 57 abone olmuşuz bu arada arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim 57 abone baya kısa sürede bu kadar fazla abone olmamız beni çok mutlu etti yani videoları izleyen mesela abonemiz gittikçe artıyor bu benim çok hoşuma gidiyor yani teşekkür ederim hepinize Tamam. Çıktım dışarı nereye gideceğim? Oğlum ben yanlışlıkla göreve gelmişim lan. Crane Tower Bacım ne local guy saattir ne geç amına koyacağım şimdiki şu gece bölümüne kadar oynayalım da ondan sonra furkan'ı bekleyeceğim furkanla beraber Gece modunu geçer çünkü ben gece modunu oynayamam. Bir de zor mod sikseler oynayamam yani ben normalde belki geçerdim de Zor modda sikseler geçemem Daha demin adam son nefesini verdi miyim? ediyorum Tövbe safrıla sikimsiniz lan Tekmeleri kaçtı en iyisi bunu aç kolibanda çıktı e senden ne çıktı alkol O güzel lan Aha, görmedim baba yiğit varmış burada teneke kutu kahve ben şimdi bunları götüme mi sokayım daha iyi şeyler versene Tamam, çık da siktir olup gideyim artık bırak beni. Ya bak vuruyoruz bu çocuğu, vururum artık ya. Maymuncuk gerekiyor. Geldin mi lan? Ben burada hava yardımını aramam lazımmış. Hava yardımı burası mı? Ama nasıl yetişeceğim oraya şimdilik sıkıntımız o Tövbe estağfurullah önüme zombi atladı korktum ya Yeni özellik buldum daş atabiliyoruz ha tamam çıkma yönümüzü buldum ne, Maymuncuk lazım Anaa ona, Elektronik parça Odur budur işte enes kim sonuç şeyi Çık artık yukarı O oh, hava yardımı PUBG mi oynuyoz be bilader Aç kodumun yardımını ee, hiçbir şey çıkmadı Kim attıysa onu ben götür Hayır. Son ana mı atladım yoksa atlayamadım mı? Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk dedim sana, ayağa kalk. İlk hava yardımından antizini al diyor. Onanın o mu? Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Ben burayı bilmiyorum çünkü. Furkan yardım etti. Sağ olsun buraya geçtim de. Ben buradan geçeriz. Bu arada FPS düşüklüğü yaşadım ben. Göt, sen bana mı vuruyorsun lan? Vurma, vurma geçelim bak vurma. Tamam yani güç kablosu maymuncuk. Maymuncu al dürbük götüne sok. Bu ne oğlum? Burası bizim yer değil miydi? Altıma sıçtım. Bu ne lan? Mezarcı küreği. Onun onu Yanlışlıkla kürek buldum lan. Aha, gece bölümüne geldik galiba. Sıçacağız. gelmişiz. Onanı sikeyim. Lan oha ben bu kadar yüksekten mi atladım? Hiç öyle durmuyordu. Tamam. Evet, şuradan gidecektik galiba. Burada hava yardımı var. Buraya kadar geldim. Dadaş, amına koyarım bak seni bırak beni. Temizleyelim burayı. Ananı sikeyim ölüyorum. Öleon bırak beni! Ananı atanı s**keyim senin ben Ananı atanı ya bir ilk önce Bak hala uyanıyor. Hala uyanıyor bak. Bak hala uyanıyor. Oğlum illa sana şu elemanla mı vurmam lazım? He götüne kodum. Evet bunu açtıktan sonra canım 25 kaldığı için bu bölümü burada bitiriyorum. Çünkü hem canım 25 olmasa belki denerdim. Ama burada Furkan olmadığı için sıçıyoruz. Furkan okuldan geldikten sonra devam edersek bu bölüme hatta şunları luklayalım o sıra. O zaman geçeriz çünkü ben tek başıma geçeceğime inanmıyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. O sırada şunu tamir edeyim bir. Ee, videomu beğendiyseniz beğeni şuna basmayı unutmayın. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.